Terazi burcu erkeği bakımlı kadınlardan hoşlanır. Ama sıradan bir bakım değildir bu. Abartıdan hoşlanır. Estetik kavramı onun için çok önemlidir. İstediğiniz kadar abartabilir, takıp takıştırabilirsiniz, sürüp sürüştürebilirsiniz. Üst üste takılmış takılar, daracık kaleme tekler, topuklu ayakkabılar ona itici gelmez. Tersine çok hoşuna gider. Kendisi için süslenip püslenilmesi gururunu okşar. Ancak marjinal olmayın. Mesela pembe renkli saçlar, hippi kotlar, tüylü giyecekler gibi bu tip şeyler onun için estedikten çok uzaktır. Etraftaki erkeklerin dikkatini çeken kadınları beğenir. Olur mu öyle saçma şey diyebilirsiniz. Yanında gezdirdiği bayanın etraftaki başka erkekler tarafından beğenildiğini anlarsa gururu okşanır. Herhangi bir erkek onun yanında size komplimanda bulunursa kendisini özel hisseder. Ancak bunun belli sınırları vardır. Görünüşle dikkat çekebilirsiniz. Bu da biraz daha yaklaşmışsınız demektir ona. Şık olmanın yanında çekici olmayı da unutmayınız. Küçük bir dekolte işinizi kolaylaştırabilir. Yemek siparişini verdiniz. Pişirdiğiniz yemekten son aldığınız elbiselerden bahsetmeniz de pek ilgisini çekmez. Gelecek hayallerinizi anlatmanız da işe yaramaz. Anlattıklarınız sanatsal olmalıdır. Cümlelerinizde ilham alacak bir şeyler olmalıdır. Bir müzik aleti çalıyorsanız, resim yapıyorsanız, kitap yazıyorsanız, sanatsal şeyler yapıyorsanız bu gibi etkinliklerden söz edebilirsiniz. Sanatla ilişkiniz varsa çok hoşuna girecektir. Kendinizden konuştunuz. Eğer dikkatinizi çektiyse siz kelimenizi bitirene kadar sizi dinler. Şimdi sırayı ona vermeniz lazım. Terazi hayatıyla her konuda dengeye önem verir. Aldığı kadar verir, verdiği kadar da alır. Yani sizin anlattığınız kadar kendisini size anlatmak ister. Sık sık sözünü kesmeyin, bundan hoşlanmaz. Anlattıklarını dinlerken etkilendiğinizi hissedersiniz, ruhunu okşamış olursunuz. Dış görünüşündeki detayları fark edin. Kadının dış görünüşüne önem verdiği gibi kendi dış görünüşüne de önem verir. Lüks ve değerli parçalardan hoşlanır. Genellikle marka takıntıları vardır. Diğer insanların dikkat edeceği aksesuarları kullanmayı severler, bu konuda seçici davranırlar. Genelde kol düğmesi kullanırlar. Bu kadar emek verdikleri bir konuda bekledikleri ilgiyi çekmek isterler. Aksesuarlarının şık, zarif ve estetik olduğunu söylemeniz onu çok çok mutlu eder. Böylece sizin estetikten anladığınıza karar verir buna emin olacaktır. Terazi burcu erkeği biraz tembeldir. İlişkide üzerine düşen görevleri yapmaktan geri kalabilir. İlişki anlayışı alışığımız kriterlere uymaz. Kadın erkek eşitliğine inanır. Sizi birbiri birey olarak gördüyse evinize bırakma teklifinde bulunmaz. Bu sizin için kaba bir davranış olabilir. Ama onu kazanmak istiyorsanız bunu ona belli etmemelisiniz. Güzel bir sözle veda edebilirsiniz. İlk buluşmayı becerdiniz, attattınız ve ilk adımlar atlatılmaya, pardon, ilk adımlar atılmaya başlandı. Terazi erkeğin ilgisi çabuk dağılır. Güzel olan her şeyi sever. Güzel olan her kadından da etkilenebilir. Bu nedenle onu daima yönetmeniz gerekecektir. İlişkinizi sıcak tutmanız önemlidir. Dikkatinin başka yerlere dağılmasına izin vermeyin. Daima güzel olduğunuzu ona hissettirmeye çalışın. Bu da ciddi bir mesai ve bakım gerektirecektir tabi ki. Her zaman çekici ve güzel olmanız gereklidir. Ona lüks hediye alabilir, sanatsal ortamlara onu götürebilir, oralarda kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Terazi burcu erkeği bakımlı kadınlardan hoşlanır. Ama sıradan bir bakım değildir bu. Abartıdan hoşlanır.